tamamen bağlı. Bırakıyoruz. Tabii paraşütümüz açılmıyor. <gülüyor> Paraşüt bok çuvalı gibi düşüyor her. Evet, bırakacağım. Ve paraşütümüzü bıraktık. Evet, düşüş anını görüyoruz. Mükemmel bir iniş oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Ve araba üstünden geçti. <gülüyor> evet, Drone'ı şimdi geri çağırırız. Drone kullanıyorsanız ve bundan büyük keyif alıyorsanız işte drone keyfini ikiye katlayacak yeni bir özellik geliyor. Hemen hemen her türlü drone'a ilave edebileceğimiz çok ilginç bir şey olacak çok kısa sürede yaklaşık 5-10 saniyede üzerine monte edebileceğimiz hiçbir şekilde drone'a zarar vermeden kullanabileceğimiz ek bir özellik, ek bir eğlence ya da siz artık ne dersiniz? Hadi bunu bir de dışarıda deneyelim, bakalım istediğimiz gibi olacak mı? Drone'un üzerine prototipi takıyoruz Şöyle Lastiği geçirdik, artık hazır, tek dikkat edeceğimiz yer Kervanelere değmemesi, enerjiyi veriyorum. Göremedim, yanlış yerde. Evet, şu an hazır. Bırakacağımız şeyi bu taktığımız zaman, hareketini yaptığı zaman çalışmadı. Yaktık çalışmadı. patladık. Kaygı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ah, bıraktı ama zor bırakıyor. Yani. Titriyor herhalde. Evet. Şimdi tahtayı deneyeceğiz. Şöyle gösterelim. Üzerinde tahta tutuluyor. Arkadaşımızın arabasının tepesine almaya çalışacağız. Bakalım camı kırıyor mu? Biraz daha hatta yukarı çıkarayım. Bıraktı. Ve tam arabanın hizası. Tutturamasak da iyi. Evet drone'a mükemmel bir modifiye yaptık. Bu modifiyenin özelliği drone'a hiçbir şekilde zarar vermeden veya kumanda kontrolüne herhangi bir zarar vermeden üstüne istediğimiz aparatı takmamızı sağlıyor. İşte paraşüt bırakabilirsiniz. Konfeti bırakabilirsiniz. Birçok şeyi bırakabilirsiniz. Drone'un kaldırma kuvveti kadar ağırlık takabiliyorsunuz. Şu anda yaptığım prototip iki parçadan oluşuyor. Çift taraflı. Sağ ve sol şeklinde. Sırayla birbiri birbirini bırakıyor. Kendi içinde tanımlı bir hareket var. Bu hareketi drone yaptığı zaman otomatikman ayaklarını açarak bırakıyor bağlaması da oldukça kolay tek dikkat edilmesi gereken şey pervanelerin ortasında kalması gerekiyor ayağın bunu uygun bir şekilde taktığınızda şu şekilde aslında bitti ama ben büyük olduğu için çift motor kullandığım için çift lastik yaptım lastik oluşu da tabi ki drone'a zarar vermeyişi ve kenara taktırdığımız objeyi e, drone'dan kayganlığını azaltıp sabit tutmasını kolaylaştırmak bu şekilde drone da duruyor hareketi yaptığınız zaman da ayaklarını açarak bırakıyor bunun iki fonksiyonu var isterseniz sabit istediğiniz bir yükseklikte istediğiniz mesafede sabitken bırakabiliyorsunuz veya hareketli atma modu var sabit modda drone'u ileri ve aşağı İleri aşağı, yukarı geri yaptığınızda şu hareketi yaptığınızda bırakıyor. Bu olduğu yerde bırakma özelliği ya da tam ileri derken bir anda tam geri bastığınızda fırlatma özelliği. Hızlı bir şekilde giderken bırakması, atması şeklinde oluyor. İkisinde sadece speed modda yapıyor. Normal uçururken normal modda uçurup speed moda alıp bırakma işlemini yapabiliyorsunuz. Ben paraşüt yaptım bir tane. Onu göstereceğim. Bu arada bırakma işlemleri sırayla. İlk önce birini sonra birini. Yani hareketi yapıyorsunuz bırakıyor. Bir daha aynı hareketi yaptığınızda bir daha bırakıyor. Tek eksi negatif kısmı rüzgarlı havada kullanmamamız gerekiyor. Çünkü rüzgarlı havada drone'un kendi çok fazla hareket ettiği için içindeki hareket takip özelliği bloke oluyor. Ve hatalı bırakma işlemi yapabiliyor. Yani rüzgarsız havada uçursanız Hiçbir sıkıntı yaşamadan, menzil sorunu veya kumandaya işte ek bir düğme yapmadan kullanabiliyorsunuz. Bu prototip olduğu için üzerinde iki düğme var ama normalde tek bir düğme ile kullanılıyor. Sadece açma kapama düğmesi var. Başka da hiçbir şey yok. Paraşütü yandan tutturuyorsunuz. Ben şu an elimde paraşüt yaptığım için onu deneyeceğiz. Şu şekilde. Şu şekilde uçuracağız. Aşağısında olmayı sebebi dronların altında kameraların oluşu. Bu şekilde bırakacak. Önemli olan kameraya denk gelmemesi. Dur onu açalım. Evet. Kalkış için hazır. Evet. Şu anda uçmaya hazır. Ben buradan kalkış yapacağım. Normal modda uçuyoruz <Gülüyor> Speed moda alıp Bırakıyoruz tabi paraşütümüz açılmıyor <gülüyor> Paraşüt bok çuvalı gibi düştüğü <gülüyor> Paraşütü yapamıyoruz ama neyse hareket bu Birinci hareket buydu. Bu şekilde bırakabiliyorsunuz. Bakın açtı şu an. Bir deneme daha yapacağız. Tornavmanın indirmem lazım. Yola indireceğim. Biraz daha yukarı çıkacağım bu sefer. Kontrol etmek için bir buton olmadığı için tamamıyla drone'un üzerinde drone'u takip ettiği için drone'un hareketlerini takip ettiği için herhangi sorun yaşamıyorsunuz. Tek yapmanız gereken tanımlı olan drone'a hareketi yaptırmak. Bu hareketi yaptığınızda bırakıyor. Ben şu an aşağıya aldım kamerayı ve Bakın bıraktı. Biraz daha yukarı çıkacağım. Ve ikinciyi bırakacağım. İkinciyi de bırakıyorum. Bıraktı. Gördüğünüz gibi. İstediğiniz zaman bırakabiliyorsunuz Tamamıyla sizin Hareketinizle alakalı Tanımlı olan hareketi yaptığınız zaman Rahatlıkla kullanabiliyorsunuz Evet Ve inebiliriz artık Bu şekilde kartal gibi kollarını açarak bırakıyor. Ortalama tek şarjda üstündeki aparat prototip, ortalama 10-15 kere bırakabiliyor sağ ve solu. 10 dakikada da şarj oluyor. Şimdi ben bunu indireceğim. Evet, bırakacağım. Ve paraşütü bizi bıraktı. Evet, düşüş anını görüyoruz. Mükemmel bir iniş oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Ve araba üstünden geçti. <gülüyor> evet, drone'u şimdi geri çağırıyoruz. İki prototip. İkisi de mükemmel çalışıyor. Bir tanesi çiftli. Kartal gibi. Bir tanesi tekli. Aradaki tek fark ağırlık farkı. Geri kalan bütün fonksiyonlar aynı.